Yav ne ya ne vuruyorsun Furkan ya, Furkan, ne vuruyorsun ya? <gülüyor> Be Benim öleceğin kesin de sizi bilmiyorum Abi anca beraber anca beraber Burada kas var abi istersen Geliyorum yetiştim Allah abi yelek de var abi bak şurda onu da al abi bir tane var bir Aynen. Pompalı yakın ben, ben sana dur silah buldum ben sana getiriyorum. Siz, tamam. Iyi, i̇yi silahlar. Siz de kalsın ki. Gel. Ee, geliyorum. Hiç önemli değil abi. Sen... Yeleğin var mı? Nasıl eğleniyorsun? Gel bir, tamam. gel, gel. hadi gel birlikte gidelim. Tamam. Abi, <gülüyor> e, istersen abi, pompalıyı ver, ben sana taramalı vereyim. Bu elindeki sıkar abi. Yeter bu bana ya, boş ver. Tamam abi, nasıl istersen. O zaman alana doğru koşalım, gel abi. Siz tamam. doğru... konuşun araba ben de araba bulayım geleyim size. Alan... Gel abi bana doğru gel abi. Alana. Klavyeyi düzelt. Bana doğru gel abi. Düzelttin mi abi klavyeni? Zor belen düzelttik. Tamam gel abi gidelim şey alana doğru abi. Tamam. İlttim. Bir de orada su var istersen sağlı gel abi sağ doğru gel abi istersen. Orada su var çünkü. Gördüm abi suyu. O kadar da değil lan. Yo abi ondan değil hani oyuna yeni başladım dedin ya. Belki bilmiyordur diye dedim suyu falan. Bilmiyorum abi suyu bilip bilmediğini. Sen yerim. Ben de bakayım bulabilirsem. Ne? buraya koydum Tamamdır. Araba arabayı özel şoförümüz olarak sen gene sür abi. Gel, gel abi. <gülüyor> gel seni götüreyim. Hiç <gülüyor> <gülüyor> şey çıkmadı abi ya. Hiç yokmuş. bir şey yok abi. Yok abi ya. Hiçbir şey çıkmadı. Kaldı mana 2000 dolar. Gel abi 80. Drop'u yakın attı, haberin olsun. Ama drop geçmeyelim Drop'a. Aynen. Allah sonuna kadar kalalım ya. Du, yani... Du, i̇lk 3'e girsek yeter. Drop'ta çünkü posu var dedi Aynen abi, çok adam olur, kasabilir bilgisayarlar. Hiç bakalım. Olur abi, tabii. İyi olur abi. <gülüyor> ama Gezelim bakalım ne var Nereye gir abi Şu pompalıyla de... ee, Köşede abi Şu pompalıyla da iki trende Köşede abi burada Aynen pompalıyı bırak gelişini abi Devam 2x falan var mı kanka? Yok ama ya sadece 4 var, şey. var oda kara taktım sadece 4 var oda kara yani. taktım başka yok Benzin be, alalım mı? Ne biliyordunuz? Sen nasıl istersen abi ne diyorsan onu yapalım. Sen ne istiyorsun onu yapalım. Be, benzin alalım almayalım. 4 e şurayı kesteme bi. Nereyi? Burayı dur. <gülüyor> Adam bu var mı? Drop, eee. ya, yukarıya çıkmam lazım. Gel abi arabayla yavaş yavaş alalım. Ortalayalım istersen. Tamam. Dropta illa ki adam olur ya. Yani... Umutlama oğlan Aman <gülüyor> abi. <gülüyor> Köprü var abi ileride. Köprüden... Ay, düştüm. Ama geçmene gerek yok abi ya. Düştüm düştüm. Abi düştüm. Abi Heyecanlandım şey... bakın. Abla sen... Heyecanlandım bakın. Abla sen nasıl düştün? Heyecanlandım. YouTube açacağım O yüzden heyecanlandım. <gülüyor> Diz git, öyle git. Tamam, Abi geldik. 4 sattım buraya Zela. 2x var. Tamam, 2x alayım ben. Tamam, 4x tamam. sattın Abi sürsün gidelim. Evet, bir dakika ama her şeyi değiştireyim, carjör değiştireyim. Gel araba, arabaya da değiştirsin ya. Basmasınlar buraya. Tüm i̇şte, baklarlar bu bura. Nereye gidelim? Alanın ortasındayız aslında, yukarıya dolu. Dolu olabilir. Sanmıyorum ya. Evet, evin yanına koyalım abi arabayı. Eğer alanı verirse gideriz abi. Tamamdır. 11 kişi kaldı zaten. için <gülüyor> Abi bir enerji, enerji içecek abi. Canan azalmış. Yoksa vereyim abi var mı var, var var Tamam. Gel abi çatıya çıkalım. Alandayız zaten. Alandayız zaten. Aynen gel abi evin içine, evin içinde bekleyelim abi. Tamam beş altın var mı kanka? Var. Versen biraz. Gel yukarı. Al 70 tane attım ben de de 280 tane vardı. Benim öbür silam kara o yüzden fazla atamadım. Başka yok evet, yani, yani. karamazlı var sadece. Diğer eve bakayım. Burayı abi ya burada bekleyelim. Ey abi istersen kafanı görmesinler. Aynen öyle abi burası çok iyi Zaten diğer el kafadan yedim Hayır, abi. Şu köşeye gir abi en köşeye geç abi şuraya Geç abi o köşede bekle buradan sana kimse vuramaz az daha git abi istersen İleriye gidebilirsin ha he? Burda sana kimse vuramaz abi burda Ayağa kalkma sana mermi falan atamaz sadece bomba yersin Yerin çok iyi abi senin Allah'ını verirse gideriz abi evet. 11 kişi kaldı yeni saklandı. <gülüyor> Vallahi yerin çok iyi abi saklandığın yer. İyi onlar birbirini temizlesin böyle. Bunu drop etmiş buraya. Çeksen Zela. Biz abiyle bekleyelim. O alan gene bizde abi. Süper yerdeyiz. Abi ne aldın? Abi ben aldın vallahi o da iyimış ha. Ne var senin şu konuşman yok mu? <gülüyor> Tabii <gülüyor> mi <sen>? ya? <gülüyor> ne dedin? Senin hiç konuşman yok mu? Çok iyimiz ya. <gülüyor> Abi ben duyunca bi içim gidiyor sevdiğim silah hani. Veririm <gülüyor> kanka. Adam gibi bir şey verecek. Şaka yaptım tabii sen. Sizlerin. Oyundan çıkmış gibi görükyorsun abi. Burada mısın? Buradayım abi. He, şu sen oyundan düşmüş gibisin abi. Hareket edebiliyor musun abi? Gül, hareket ediyorum. Bende sıkıntı yok. Ne var? Mermer? İki iç, tane kaldı. Allah meleğine. Gel istersen <gülüyor> dört atayım. Alan küçüldü dört attım buraya. Yok ben yok taşındayım. gerek yok. Sekizi çekerim dörde sıkıntı yok. Sen öyle kal abi. Ee, bende 6 kişi görünüyor. Aynen abi 6 kişi var. 3'e 3 üç kaldık. Hadi bakalım. İnşallah. Aa, beni gördü abi. Beni gördü. Sağ yanında. Bir dakika Kavralmam lazım. Çıkıyorum kanka yukarı. Kavral çıkmaz öyle aynı. Aşağı düştüm. Hayır ya. Çok güzel, temizlediler onu. Sen kal abi orada. Tamam. Hangi ağaçta olduğunu bilsem. Ee, şu 200'deki ağaçta, ikinci ağaçta arkadaki. Onlar alana gelecek, kal abi sen orada. Tamam. Aynen mı? oradaydı, göstermez hele. Onlar alana gelecek. Hiç gösterme. Tamam. Bayılma yani. Ben <gülüyor> be Bay. Bizim abi kaldırsana. Bay. Ben ben Bay. bakıyorum. Sen bizim abiyi kaldır. Baydı beni. Aynen abi. Kurtardım ben seni. Eyvallah abi. 3'e 1 kaldık. Aynen aynen. 3'e 1 kaldık abi. İnşallah alırız Sakin ol hanım Git bas abi Cınal Cınal Cınal direkt bas Cınal direkt bas. Ona, bas Onu bas sen onu bas direk Kanka adam gördün mü nerede olduğunu Yok görmüyorum şu an Bir kişi kaldı onda Yerim iyi siz alandasınız değil mi? Biz şuna. alandayız Aynen, Ha. Ha, iyi misin? Geliyorum. Uyuyamadan mı? Gelsene gel aşağı gel. Geliyorum. Kaldır beni. Geliyorum. Aldık abi. Aldık. <gülüyor> Har harikasınız ya. Ne çesantasınız.